Bombalar patlıyor, kara bulutlar gökyüzünü sarıyor, herkes bitti sanıyor. Derken bir ses duyuldu. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Dağıldı kara bulutlar. Karanlığın üzerine kızılca bir gün doğdu. Türk Tarih Müzesi ve Parkı